Rüyada pembe elbise görmek nedir? Eğer ki rüyada pembe bir elbise görüyorsanız işiniz ve hayatınız, aile düzeninizin sil baştan ve mutlulukla güzel haberlerle oluşacağını gösterir. Eğer pembe elbise giymek yani giydiğinizi görüyorsanız yaşadığınız sorunlar yavaş yavaş e, feraha ereceği, beklenmedik teklifler oluşacak hayatınızdaki zorlukların biteceği ve yeni bir aşka yelken açacağını gösterir. Eğer pembe elbise abiye giy giyiyorsanız e, işiniz organizasyon olabilir, e, büyük davetlerde var olabilirsiniz, büyük işler yapabilirsiniz. Mesela ailemizde sünnetle ilgili endişeniz var gayet e, güzel bir noktada feraha ereceğini gösterir. Eğer bekarsanız hayırlı bir kısmet ve evliliği e, evliliği bar etmektir. Yani güzel bir evlilik yapacağınızı gösterir. Eğer rüyanızda pembe elbiseyi hediye almak istiyorsanız hayatınızdaki kişinin tüm sorunlarını birlikte aşacağınız ve ona her konuda destek olacağınızı işaret eder. Pembe elbise hem huzuru hem bereketi hem de iyiliklerden gelecek merhameti de kabul etmeyi gösterir. Eğer ki pembe elbise satın almak istiyorsanız size açılan Dava, iş mahkemeniz ve ailenize yapılan haksızlıklarla ilgili bu noktada haklı kazanç elde edeceğiniz, küçük paralar ve yardımlar alarak bu konuyu en aydınlık şekilde iteceğinizi gösterir. Eğer ki rüyada mesela pembe elbise beğeniyorsanız, büyük çabalar, işinizle verdiğiniz emek, amaç, kariyer, eğitim hayatınızla ilgili büyük mücadelelerinizin büyük mücadelelerle cevap verip, onun tam anlamıyla, mesela işletme sahibi olmayı, mevkinizde başarı inmanına kavuşmayı gösterir. Eğer ki e, rüyada pembe elbiseyi uzaktan görüyorsanız, ev, arsa, araçla ilgili noktada fırsat kapılarınızın olacak ve bu fırsat kapılarınızla birlikte hayal ettiğiniz e, güzel bir, o anahtarın sahibi. Mesela pembe bir elbiseye dokunuyorsanız e, etrafınızdaki insanlara hayır edeceğiniz, onlar onların ekonomik evrelerine destek verip hayır şifası, hayır duvarını alacağınız gözüküyor. Eğer ki pembe e, elbiseyi dantelli görüyorsanız e, evinizde bekar ya da ayrılmış dul birisi varsa hayırlı ve güzel bir eş, güzel bir yuva kuraca ve onun sevincine ailece ortak olacağınızı gösterir. Eğer ki pembe dar bir elbise görüyorsanız eşinizle alakalı yaşanan olay iş olayları ile ilgili bazı karmaşık olaylara şahit olacaksınız. Ve bu konuda da eşiniz çok büyük bir mücadele verecek. Eğer bir erkek Pembe elbise giyiyorsa e, mesela diyelim ki oğlunuz eşiniz bir pembe elbise giydiğini görüyorsanız e, o kişinin maddi ve manevi yaratıcılığı işlerde ve mutlu olacağı yeniliklerle ilgili çok büyük bir anlaşma yapacağını gösterir. O yüzden hayırlıdır, güzeldir. Eğer bir e, e, pembe elbise yeğeninize ya da kız kardeşinize ya da sevdiğiniz birini alıyorsanız onun hanesindeki sıkıntılarına elinizle emeğinizle destek olacağınızı gösterir efendim. Hoşçakalın.